Kaçamıyorum ruhum sürüklediğim kentten ben vazgeçemiyorum sevmemekten <gülüyor> Saf kafama vurdum golleri elinde testis içinde kimsiz bir şeklim var Esrar engiz gitlerinde bir anı bırakırım ama bana ne olur kütme Esrar engiz gitlerinde bir anı bırakırım ama bana ne olur kütme Düştüm gözlerinden tutuştu sol serimin dirinden kaçamıyor ruhum sürüklediğim kentten ben vazgeçemiyorum sevmemekten Bıraktığım her şey yarın kalır Ne olur hatırlatım bugün anımsadım Aynalar yüz çeviriyor Suratımda bir kadın adı Gökyüzüm ağlıyor gözlerimi Yakınlık sonucumu irdeleme Moruk yalnız kalırım bu şehirde Tamlak yağışım üzerinde Solunumu alırım İsmari'te Külü dönen ciğerlerimin Esra rengiz gizlerinde Bir anı bırakırım ama bana ne olur küsme Yaşattıklarımda isim var bu nasıl inziva Kafamı vurdum duvalları elimde Kanlar içinde biçimsiz bir şeklim var Odaların kapısı bir kapalı durur Ama cenkimi sorgula Bu mahalleden kaçamıyorum Sadece gel ismimi yargıla Değişir hayat bunu bilmezler görmezsen gelebilirim Ama bana selimem der gün yüzün gözleri de bitmez dert Göz içinden bir resim akarken Yastıklarda buldun kendini Bu yüzden gördüğün rüyaları görmezsen gel Akılda kalabilirim vücudum tıkanabilir Bu nasıl pis plan Dünya yakılabilir Kendimi yakarım yahudi gibi Külleri atın ama tenizim gri Bir gün ölüp gideceğim ama akılda kalacak Şarkılar gibi Düşerim boşluğa yankılar gelir Yandı bak tenim Döktü tüneri ama yaskılar benim Kaçmak zor ama beni sakinleştiren Şirin nelerdini Uyurken gördüğüm Hülyalar görip kalbim Yerine iner beni biter öter ama atıyor delik deşik Susmuyorum lan sevdiğim insanı boş sanıyorlar Susmuyorum lan sevdiğim içinse koşturuyorum lan Sadece kendime engel olamadıklarımdan bu yandan gidiyorum san Sadece beni görebilen bütün gözlerin ardından ölüyorum san Yaşıyorum hala gözlerimin içine kaçır para? Ölümü düşündükçe utanıyor dünya Farkın içinde bir ismim var hala Hayat değişmez asla İnan insan sadece kendinden arıyor bir mana